Sevgiliniz kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle kereviz çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. İçerisinde bolca sebzenin bulunduğu kereviz çorbası kış aylarında içimizi ısıtmaya geliyor. Yapımı kolay, besin değeri yüksek kerevizin bir de çorbasını denemelisiniz. Kış ayının gelmesiyle pazar tezgahlarında manavlarda yerini alan kereviz, Soğuk günlerde hasta olmamanız için bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk adresi olacak olan kereviz çorbasını sizlerde mutlaka denemelisiniz. Kereviz çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tarif için gerekli olan malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 1 adet kereviz 1 adet orta boy patates 1 adet havuç Kerevizin yaprakları, 1,5 litre sıcak su, 1 bardak tavuk suyu, 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı un. Bir tencerenin içerisine öncelikle sıvı yağımızı alıyoruz. Daha sonra tereyağını ekliyoruz. Tereyağımız eridikten sonra sırasıyla küp doğramış olduğumuz kerevizi, patatesi, havucu ekliyoruz ve bir tur karıştırıyoruz. En son kerevizin yapraklarını ilave edip birazcık kavuruyoruz. Sebzelerimiz güzelce kavrulduktan sonra üzerine 1,5 litre sıcak suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra tavuk suyumuzu ekliyoruz. Ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatmaya bırakıyoruz. Bir taraftan da terbiyemizi hazırlayalım. Bir kabın içerisine önce yumurtanın sarısı, daha sonra un ve suyu alarak Güzelce çırpalım. Çırptığımız bu harcı kaynayan sudan birazcık ekleyerek yavıtalım. Bu işlemi kesilmemesi için yapıyoruz. Daha sonra çorbamızın içine karıştırarak yavaş yavaş ilave edelim ve 5 dakika daha kaynamaya bırakalım. En son tubunu ve karabiberini ekleyip altını kapatalım. Çorbamız servise hazır. Servis yaparken üzerine tereyağı ve kırmızı pul biberini kızdırıp gezdirebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, besin değeri yüksek bu kevris çorbasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.